Ee, geçiyorum videoya Yaptıkların için hesap ver Yone geri dön Yani ya yundu Yone diyor Onurumuzu yere serdim onu korumaya yemin etmiştin. Sen de İonya'yı korumaya. Etrafına bir bak kardeşim. Onurun toprağı lekeliyor. Onursuzluktan iyidir. Onunu Kardeşim, seni bir daha utandırmayacağım. Ne oldu lan? Rüya mıymış ama ne yapayım? Eskiyi hatırladı haa Afedersin ah. Ofa, yanlışlıkla Hiç dert değil Ruhlar kimseyi beklemez Hayır ben Ruhlarla konuşmayacak mısın? Yoksa koca Yasuo neden buralara gelsin? Peki buna hazır mısın? Ne fark eder Vaktinde yetişemem zaten benziyor. Doğru yol uzun Belki benim tapınam bize bir yol sunabilir Seçim senin Şimdi Hı. anladığım kadarıyla Yasuo eskiden kardeşini mi öldürmüş? Şimdi ruhuna bir fatiha okumaya mı gidiyor? Anlamadım İyi ya öyle, hani kardeşini öldürdü diye geçiyor. Okay, tamam ki. Öyle mi? Ruh çiçeklerinin dönmesi yıllar aldı. Toprak iyileşmeye hazırsan, orayı izleyebilirsin be. Yok ya, pek anlamak istemiyorum. Böyle <gülüyor> <gülüyor> yolu iyi. da bu mu? Sedef 19. en güçlü olsun. İhtiyarlar, çiçekler ve umut. Belki de umut kafidir. <Gülüyor> Belki. Kendini Beyli nehrinin sularına bırak. Bırak sular seni arındırsın. Akıntı taşıdığın yükü alsın götürsün. Kaybettiklerini hatırla. İri oğlan nasıl alıyordum gördün mü? Onurunu ayaklar altına alıyordun. <gülüyor> Ama sen de Mecbursam dövüşürüm. Keyif için değil. Senin kanıtlayacak bir şeyin yok ki. Nani öyle bir şey bakacak. Savaş hiç bitmez, Yasuo. Savaşmak bir şey kanıtlamaz. Çocuğun çocuğun ismini de Yasuo koymazsın ya. Onun <gülüyor> <Anlısı> ki <gülüyor> Senin yerin burası. Usta soğumanın yanı. Beni bunun için eğitti o. Yardımımla savaş bitebilir. Yoksa çok saygısız bir piçmiş ya. Hatsız <gülüyor> ya. Senin vazifen bu okula. Ustana. Ionia'ya. O zaman gidip onu korumam lazım. Seni yüzüstü bırakmayacağım Yone ben seni yüzüstü bırakmışım bile. Manyak vallahi. <gülüyor> Doğru oyunda da öyle. Asker kaçar yok sonra amına Hiç bunu diyarlarımız arasında bir bağ kurulacak. Dertlerimden içerek kurtulduğum pek olmadı Bazen Daha ilgislerimizi bizim bulmamız gerekir сделer kendini <Gülüyor> oh. Su mal mı abi burada. Diyor ki ben senin için gelmedim. Beni ilgilendirmiyorsun amına koyayım ya. Hem abisini öldürmüş, hem de ruhunu da öldürmeye çalışıyor yani. Bırak adamın davası var demek ki onunla. Hortum mortu batıyor şimdi... hala. Amcık ağzı bu veletler var ya kanka solo queue'da oynuyorlar diyor. Soğan onun ama gibi beyni var amına koyayım ya. Şöyle bir şey var. Ferit bir saniye sakin olur musun? Sakin abi. <gülüyor> kanka. kendim kanka. yorumluyor gibi ya. Kanka şey yapmıyor. Sadece onu arkasındaki adamı öldürmeye gelen bir tane avcı olarak biliyor şu an karşısındakini. Bir ikincisi boros türü bir şeyci diye ya Soya. Evet. Büyük ihtimalle o yüzden e, ya onu vurmaya şey yapıyor. Ve ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Olabilir. Ama bilmediği kesin yani karşısındakini. <Gülüyor>, uh uh Cezze hocam bu da mı yeni çar? Bu nasıl bir mutant aman şey okuyayım? Ama bu bir şey aman okuyayım bilmiyorum. Keşke çıkıyorduk. Evet. Azakana diye bir şey abi bu. Ne diye? Azakana. Anlat bakalım okay. sorusunu. Evet. Azakana. Bu da ölen ruhlar bir şeyler oluyor öyle bir şey. Tamam. Ne? <gülüyor> bu galiba? <gülüyor> tamam, tamam. video izlememiş bırak. <gülüyor> Azakana <gülüyor> at etmediği <gülüyor> için bu hale gelmiş. Biz wow. aç wow. onu buraya onurum getirdi. Onursuzluktan iyidir. Yani ben katil değilim. Öyleyse neden kaçıyorsun? ilerdiken artık kaçmıyorsun Tafon anime fight'e girer İntikamını al kardeşim Belki senin hakkın ölüm Ama benim elimden değil O halde Ionia'da bana bir şey kalmadı Rüzgarın bile bir yolu vardır kardeşim Elveda, hoşçakal. İonia. ruhu sana yol göstersin. Amin. Yuna bak ya, derviş olmuş aman. <gülüyor> bu da bu <gülüyor> <Abi>, şey olma aman bak. Ama bir şey soracağım. <gülüyor> Devam varmış arkadaş. Ama ben de amirim. Geçmişe bakmak kolay değil mi? Asıl mesele olacakları görebilmek. Duyduğuma göre hırsızlar, hayvanlar ve kaderler var. Tanunsuz bir yer. Kim evet. abla? Ama kendi kaderini çiziyor. Güzel, <gülüyor> güzel bir abla. Güzel <gülüyor> bir <gülüyor> abla. Ahri mi? Oy he. Ahri mi? Biz de bir şey arıyoruz değil mi? Bunu da Bilçivatırda bulacağız öyle mi? Bence orada çok şey bulacağız da bir skip mi dönecek? Morumdurar ya. Oo, <gülüyor> oh, gemide, Yok. uş. gemiden sallanıyor. <gülüyor> ya so ahri sikti. <gülüyor> <gülüyor> Ney kanka? Ne, neyi soracaktın? Şey diyeceğim ya. Hani çok fazla anime, anime izlemiş bir adam olmadığını bilerek soruyorum. Evet. Şu an animeyi çıksa izler misin? İzlerim. Ama o animelikte yani anime sevip sevmememle alakasız hani oynadığım bir oyun. Yok sevip sevmemem değil ya hani şeyden diyorum çok fazla izleyen biri değilsin ama bunun çıksa izler misin? İzlerim. De Karakterleri hani izlerim. az çok tanıyorum ya. O yüzden hoşuma gider yani. Öyle bir şey duyurmuştu bu arada benim bildiğim Riot'u. Öyle bir anime çıkacağını. Animasyonunda adalısın. Aynen bir adalet. anime bir şey çıkacak. Aynen. Ama şampiyonlarla alakalı değil o dünyayla alakalı sadece. Abi anime hiç izlemedim değil arkadaşlar. İzlediğim animeler var. Sword Art Online, Shingeki Kyojin falan. Klasikleri izledim yani. Ama böyle Hacı Minayipo, Krokona Basket falan o kadar derinlere girmedim yani. Naruto falan. Onları izlemedim. Ahmet Alp. Direncan Reis yeni şarkı çıkarmış bakar mısın? Ona da bakalım. Bakalım. Maç için moru, ben bir